şunu söylemek istiyorum. Hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalardan bir aileden bahsetmiştik. Ve çalışanlarından bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına e, önemli bir örnek. Yurtdışı teması olan kişi genç. Babası ve amcası 60 yaşın üzerinde olan kişilerle temasında o kişiler yoğun bakım şartlarına tedavi edildi. O kişi kaynak olarak görüldü. Biz filasyon dediğimiz bütün taramaları yaparak bunları tespit ettik. Ailede bu arada veya yakın çevresinde benzer yine yoğun bakım şartlarına tedavi olan bir üçüncü hastada oldu. Bir Yok. özel hastanede yoğun bakım hastası olarak tedavisi devam eden bu hastanın muhasebe işlemleri için ilk enfekte olan ama genel durumu iyi olan taşıyıcı olan kişi yakınının muhasebe işlemleri için o sağlık çalışanımızla hayatını kaybeden temas ediyor. Sağlık çalışanımız muhasebede çalışan 5-6 yaşından beri Tedavisi devam eden, immün yetmezliği olan, immün spresif olan, önemli kronik hastalıkları olan birisi. Yani direnci düşük olan bir vatandaş. O temasla o virüs, virüsü kapıyor. Ama ondan önce de ateşinin olduğunu biliyoruz. Muhtemelen mevsimsel bir grip tablosu vardı. Onun üzerine koronavirüs taşıyan biriyle temas etmesiyle. Takip edildiği hastaneye gidiyor. Yani o daha önce kronik hastalıkları nedeniyle takip edildiği hastane, bir başka özel hastaneye gidiyor. Orada bir 58-59 yaşında bir kişiyle temas ediyor. O kişi yoğun bakıma girmiş oldu. Ve o kişiyi de kaybettik. Bu bulaştırıcılığı yapan kişi hayatta. Herhangi bir yoğun bakım sorunu da olmadı. Herhangi tedavisi de olmadı. Yani o virüsü taşıyan kişi immün direnci düşük olan, yaşlı veya kronik hastalığı olan kişilerle temas ettiğinde önemli ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O nedenle o kişinin temas ve temas ettiği kişilerin erken dönemde izolasyonunu çok önemsiyoruz. Temasın ne kadar önemli olduğunu önlemenin özellikle bu bulaşıcılıkta son derece önemli olduğunu bir örnek olduğu için bu kadar detaylı anlattım. Onun için diyoruz ki herkes kendisini virüsü taşıyormuş gibi düşünerek davranıyor olmalı. Temasını ona göre sağlıyor olmalı. Mümkün mertebe bu dönemde evde kendimizi izole ederek bu dönemi geçirelim istiyoruz. Çünkü herhangi ciddi bir klinik bulgunuz veya hastalık bulgunuz olmayabilir. Hafif geçiriyor olabilirsiniz ki gençlerde genelde böyle görülüyor. Ama immün yetmezliği olan kronik hastalığı olan gençler içinde de kötü sonuçların olduğunu görmüş oluyoruz. Ve bir başka kişinin hayatına biz sebep olmuş oluyoruz. Hayatının kaybedilmesini.